Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 28 Haziran Perşembe gününün ikinci maçı, A e grubunun altıncı maçı olan, Japonya-Polonya maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 14. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Japonya takımı, Dünya Kupası'na birçok kez katılan ekip, turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, paslı oyunuyla göz dolduruyor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 bulunmada ise zayıf gözüken ekibi turnuvadan çıkma ihtimali vardır peki Japonya ve Polonya maçı istatistikleri nedir maçı kim kazanır işte detaylar yüzde 34 oranla Japonya kazanabilir yüzde 34 oran ile de Polonya maçı alabilir maçın berabere kalma olasılığı ise 32 muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak turnuva analizleri devam edecektir bizi izlediğiniz için teşekkür eder videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unut Hoşçakalın. kalın